Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İzmir'e geldik arkadaşlar İstanbul'dan İzmir'e giriş yaptık arkadaşlar 3 ee, günlük bir gezi tatil yapmak istedik yine İzmir'deyiz arkadaşlar İzmir'in böyle her yerini gezeceğiz arkadaşlar gezebildiğimiz kadar tariflerini çekeceğiz yani Hatta oralarda da videolarını çekeceğim arkadaşlar bu yüzden zaten bu videoları bu videoyu çekiyorum. Şu anda arkadaşlar yani az sonra otelden çıkacağız. 6 saatlik bir yoldan geldik arkadaşlar. Gerçekten çok uzun sürdü. Yani çok yorucuydu. Hatta arabada sürekli uyudum. En şükür otel Ramada'ya ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu arada oteli size şöyle göstereyim ben. Bakın şöyle arkadaşlar. Burası dış manzarası. Tabii ki dışı kötü şimdi. Arkadaşlar burası otelin dışı. Sonra arkadaşlar burası yatak. Burası uzun koltuk arkadaşlar. Daha sonra göstereyim arkadaşlar. Yani dışarıda da Video çekebilirim belki. Ya da yarın çekebilirim. Yarın oteldeki ilk ikinci günümüz olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.